Ben, Meryem Johnson, babamı ve bütün işbirlikçilerini size anlatmaya geldim. Begezen'i yani siparişlerimiz, bu ülkenin el ayağı, gözü kulağıdır. Onların namusu bugün bizim namusumuzdur. Hakkınsa, yeni bir dönem başlatıyorum. Öncelikle, Tekin, Giritli ortadan kaldırılacak. Kendi koltuk olanlar mağlup olmazlar. Zalimler, galip geldiğini zannede, zannede yenilirler. Yapmak zorunda değilsin, biliyorsun değil mi? Hayır, bu benim görevim. Önemli olan Türkiye'nin geleceği.